Türkiye Boca Bowling ve Dart Federasyonu'nun 5. olan genel kurulu bugün Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı toplantı salonunda düzenlendi. Genel kurula ismi bildirilen 129 delegeden 84'ü katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan mevcut başkan Mutlu Türkmen kullanılan 61 oyun 60'ını aldı ve 1 oysa geçersiz sayıldı. Şimdi size kongreden çok özel görüntüler ve Mutlu Türkmenle yaptığımız özel röportajı aktarıyoruz. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde kayda değer başarılar kazandığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Sporcularımızın elde ettiği başarı tabii bizim uluslararası etkinliğimizin etkililiğimizin en önemli ayağı. Türkiye'nin farklı illerinde pek çok büyük organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu hem ülkemizde uluslararası faaliyetlere bizzat katılma olanağı bulamayan... Sporcularımızın organizasyonları yerinde görmesi izlemesi bu deneyimi yaşamalar açısından önemli. Disiplinle biraz şans faktörünün etkili olduğu düşünülüyor. Genellikle izleyenler ya burada işte şans önemli falan diyor. Ama e, zaten matematikte bilirsiniz e, iki kere üst üste aynı şansı yakalamak 30 kişi 40 kişi arasından bunun matematiksel e, hesabını aramızda bile varsa yapar belki binde bir milyonda bir, bir ihtimaldir Buket geçen hafta da orada bileğinin hakkıyla tüm turlarda rakiplerini geride bırakarak finalde de çok güçlü Fransız rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu ben yürekten tebrik ediyorum İnce Ece Öztürk zaten bizim yıldız sporcumuzdu ee, i̇nce daha önce Çin'de e, koşarak oynanan bir oyun var. O çok ciddi performans, atletik performans gerektiriyor. Koordinasyonun hat safhada önemli olduğu ama bununla beraber yeteneğin ve atletik performansın ölçüldüğü çok iddialı bir disiplin var. Genel müdürüm Akdeniz oyunlarında izlemiştiniz siz zaten. Orada Fransa'nın dünya rekortmeni, altı kere dünya şampiyonu olmuş çok iddialı bir sporcusu var orada e, onu geçmişti geçen haftada gene onunla finalde eşleştiler İtalya'da ve son saniyeye kadar hep sayılar eşit gitti maalesef son saniyede e, rakibinin attığı sayı e, geçerli oldu 38-37 bir sayıyla kaybetti ama hakikaten çok büyük bir övgü aldı rakibi çok güçlü bir rakip Akdeniz oyunlarında geçmişti burada da gümüş madalyayı aldı ona da çok büyük bir alkışınızı <gülüyor> rica ediyorum. Boca Boğulik Dert Federasyonu'nun olağan genel kurulundayız. 129 üyenin oy kullanacağı kongrede Mutlu Türkman Başkanım tek aday. Güzel bir dönem geçmiş ki başkanım karşınıza da çıkmamış bu diyelim. Evet ben ara dönemde başkan seçilmiştim ama federasyonumuzun kuruluşundan beri başkan vekili olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla kurumumuza ve hafızasına oldukça hakim birisiyim. 2018 yılında ara dönemde federasyon başkanı olarak seçilmiştim. Tabi seçildikten sonra federasyonların mevzuatında yer alan %15 imza, ücret gibi zorunlulukları da kaldırdık biz. Aslında başvuru için bir oyun koşul da yoktu ama camiamız takdir ettiler. Tek aday olarak seçime gidiyoruz. Onun için desteğini esirgemeyen bütün camia mensuplarımıza ben sizin aracılığınızla şükranlarımı arz etmek istiyorum. Son geçen hafta İtalya'da dünya şampiyonası yapıldı. Dünya şampiyonasında bir altın, bir gümüş madalya aldık. Çok büyük bir başarı elde ettik. Takım halinde de ülkemiz dünya beşincisi oldu. de hakikaten artık dünyada, klasmanda, üst sıralarda her zaman yer alan bir... Ülkeye dönüşmüş durumdayız. DART branşımızda da altyapı gruplarında çok önemli kayda değer başarılar elde ediyoruz. Ee, bowlingde de yeni yeni artık altyapı çalışmalarıyla inşallah ileriye dönük başarı temellerini atacağız. Üst yaş gruplarında çok başarılı olan sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda Akdeniz Şampiyonası'nda derece elde etmiş kardeşlerimiz var. İnşallah bowlingde de altyapıyı güçlendirerek bocce ve DART'ta Ulaştığımız başarı çizgisini bowlingde de yakalamayı arzu ediyoruz. Şu anda federasyonda parlayan yıldızı bocca gibi sanki evet. başka. Evet. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi tabii branşlarımızın üçünde de kayda değer başarılar var. Üçünü de kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Boçça'nın de alt disiplinleri var. Biri farklı raffa, volo, petant diye adlandırdığımız disiplinler var. Bu disiplinlerden boççalı özellikle volo disiplinin de öne çıkıyoruz. Şunu da eklemekte fayda var. Özellikle kadın sporcularımız, kızlarımız çok daha başarılı oluyor. Erkeklerde de çeşitli iyi dereceler elde ettik ama kadınlarda son dünya kupasında da dünya şampiyonu olmuştuk zaten. İyi bir başarı yakaladık. Tabii bunu yaygınlaştırmaya tüm yaş gruplarına Yaymaya e, ve hem kadınlarda hem erkeklerde bu önemli başarıları tekrar etmeye gayret edeceğiz yeni dönemde dedi. Olimpiyatlar sizi çok fazla etkilemiyor sanırım. Olimpik branş bulamadık. Ee, biz e, tabii bowling branşımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için, botçe branşımız da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için aday branşlardı ama maalesef e, son kerte de elendi her iki branşımızda ve olimpiyatı göremedik. Ee, ama tabii 2028 2032'de gene Olimpiyatların ana programına girmek için aday branşlardan birisi olacağız. İnşallah başarırız. İnşallah Boğlanlı inşallah. sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ederler inşallah. İnşallah bütün ümidimiz o. Çok teşekkür ediyorum. Ben Başkanım teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun.